Benim ilgilendiğim sanat dağları resim ve tiyatro. Son bir yıldır özellikle kendimi rahatlatmak için hobi olarak Karakalem resim yapıyorum. Bunun dışında aslında en önemli ilgi alanım tiyatro. Lise ve üniversitede okul gruplarında oyuncu, eğitmen, asistan, yönetmen yardımcısı olarak görev aldım. Ve bunun dışında İstanbul'da yaşadığım zaman birçok tiyatroda hem görev alıp hem de birçok oyun izleme fırsatı buldum. Tiyatro konusunda kendimi geliştirdiğim en büyük yer doktora yapmak. Benim doktora alanım Türkiye ve İngiltere'de çağdaş tiyatro ve performans. Bu yüzden hem birçok oyun izlemem gerekiyor, hem birçok metin okumam gerekiyor, hem de teorik anlamda bir sürü kitap okumam gerekiyor. Kendimi bu anlamda hem mesleki olarak hem de çok sevdiğim bir uğraş olduğu için izleyici olarak e, kendimi geliştiriyorum. Türkiye'de oyuncu olmak çok zor. Özellikle tiyatrocu olmak çok daha zor. Çünkü tiyatrodan aslında çok fazla para kazanılmıyor. Devlet tiyatrolarında veya şehir tiyatrolarında çalışmayan çok sayıda oyuncu özel tiyatrolarda yer alıyorlar. Fakat özel tiyatroların devletten herhangi bir geliri olmadıkları için kendi bütçelerini kendileri yapıyorlar. Yani, deyim yerindeyse kendi yanında kavruluyorlar. Bu tiyatrolar genellikle bilet satışından para kazandıkları için çok az bir bütçeleri var. Bu yüzden de kendi ekiplerine ve oyuncularına çok fazla para ödeyemiyorlar. Bu durumda olan oyuncular genellikle dizi ve film sektöründe iş bulmaya çalışıyorlar. Özellikle dizi sektörü Türkiye'de oldukça gelişmiş durumda. Her yıl onlarca dizi yapılıyor. Ve bunlar yurtdışına satılıyor. Yurtdışına satılınca da oyuncular para kazanıyor. Yapım şirketleri de para kazanıyor. Bu yüzden de tiyatrodan para kazanamayan oyuncular genellikle dizilerden kazandıkları parayla kendi tutkuları olan tiyatroyu yine de gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin eğitim sistemi Amerika'dan oldukça farklı. Türkiye'de... Üniversiteye girmek için öğrenciler lise son sınıfta üniversite giriş sınıfına giriyorlar ve bu sınavda test çözüyorlar. Bu testin konuları da matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya, tarih, felsefe gibi konular. Fakat öğrenciler genellikle fen bilimleri matematik gibi alanlarda kendilerini geliştirmek istiyorlar. Lisede de genelde eğitim bunun üzerine oluyor. Bu öğrenciler lisede test çözmek, sınava girmek, üniversiteyi kazanmak gibi birçok telaşı aynı anda yaşadıkları için okullar öğrencilere genellikle sınava yönelik çalışmalar sunuyorlar. Bu ne anlama geliyor? Öğrenciler sanat için genellikle yeterince teşvik edilmiyorlar. Bu öğrenciler lise hayatları boyunca üniversiteye girmek ve sınava girmek telaşından dolayı sanata yeterince eğilemiyorlar. Sanat genellikle fobi olarak kalıyor. Ama lisede olan bir öğrenci için zaman çok kıymetli. Her zamanını, her dakikasını sınava hazırlanarak geçirmek istiyor. Çünkü bütün geleceği buna bağlı. Bütün geleceği o sınava ve üniversiteye girip giremeyeceğine bağlı. Bu yüzden de hobilerine vakit ayıramadıkları için öğrenciler genellikle sınava çalışıyorlar ve sanata çok fazla vakit ayırmıyorlar. Ben lisedeyken çok fazla sınava çalışmadım, çok fazla test çözmedim ve lise tiyatrosundaydım. Ve ailemde herkes bu konuda çok endişeliydi. Çünkü benim üniversiteye giremeyeceğimi düşünüyorlardı. Çünkü benim tiyatroda çok vakit geçirdiğimi, hep oyun izlediğimi ya da provalara gittiğimi düşündükleri için benim için çok endişelenmişlerdi. Bu durum Türkiye'de birçok ailenin, ailenin ve birçok öğrencinin aslında yaşadığı bir durum. Sınav zamanı yalnızca sınava hazırlanılır. Bunun dışında Güzel Sanatlar Liseleri de var. Fakat Güzel Sanatlar Liseleri, kendi kariyerini sanat alanında yapmak isteyen öğrencilerin gittiği okullar. Örneğin, eğer oyuncu olmak istiyorsanız bir sanat okuluna lisede gidebilirsiniz. Veya müzisyen olmak istiyorsanız konservatuara, ortaokulda veya lisede gidebilirsiniz. Fakat bunlar genellikle kariyere yönelik oldukları için normal diğer liselere giden öğrencilerden oldukça farklı durumdalar. Türkiye'de sanatçı olmanın en büyük risklerinden biri sansür ve maddiyat. Eğer çok ünlü bir oyuncu değilseniz, eğer çok ünlü bir müzisyen değilseniz, eğer çok ünlü bir şarkıcı değilseniz çok fazla para kazanamayabilirsiniz. Bu yüzden de istemediğiniz işlerde çalışıp istemediğiniz durumlarda kalabilirsiniz. Bunun dışında örneğin seramik sanatçıları, traşlar bunlar tabii ki de çok fazla para kazanamıyorlar. Çünkü Türkiye'de bazı sanatlar oldukça önemliyken, örneğin oyuncular dizide ya da filmde oynadıkları zaman çok fazla büyük meblalarda Paralar kazanabilecekken, diğer sanat dallarında ressamlar ya da heykeltıraşlar dediğim gibi çok daha az para kazanabiliyorlar. Bunun yanı sıra diğer bir sorun ise sansür. Türkiye'de sansür özellikle son 10 yılda yaşanılan en büyük problemlerden biri. Bir sanatçının eseri ya da bir yazarın yazdığı bir kitap, bir makale başına aslında çok fazla iş açabiliyor ya da sansürlenebiliyor. Bu yüzden sanatçılar kendilerini istedikleri gibi ifade edemeyi biliyorlar. Bu durum onlarda sürekli bir kaygı hali ve endişe hali yaratabiliyor.